Duraklı Köyü'ndeyiz, Gebze'deyiz ve güzel bir tarihi evin önündeyiz. Sizden dinleyelim bu evin hikayesi Nasıl? Hoş geldiniz öncelikle köyümüze Gebze'nin Duraklı Köyü. Köyümüz, evimiz aşağıya yaklaşık olarak 200 yıllık bir evdir. İki tane, iki kardeşin yan yana olan bir evidir. Biri birbirlerine geçişler vardır bu evlerde. Yani gelinler ve kızlar bilimlerine rahatlıkla gelebilmeleri için, gidebilmeler için. Ve altlarında ahırlar vardır, hayvanlar kalırdı, bağlıdır. Her odasında birer tane hamam vardı. Hamam dediğimiz duş yeri vardır. Yeni eski adla nedir? Yüklük şey, değil. yüklük değil ama şeyi de duş yeri diye dediğimiz ocaklar vardır. İçeride de büyük salonlar vardır. Ocak deriz eski isimlerinden. Hala dururdur. İçerisinde dur yaşayan kişiler yok ama e, içeride bir barınırlar. E, piker Gördüğünüz Gördüğünüzde ahşaptandır, çamurdan yapılmıştır. Bu şekildedir evlerimiz. Kaç kişi oturur burada? Yani şu anda geçmişte kaç? Hane otur, kişi aile otur. 8'er, 7'şer, 3 hane, 5 hane her gelinin ayrı ayrı odası vardır. İçerlerinde de banyoları vardır. Ve içeride de büyük bir salon vardır. Hepsi akşam olduğu zaman oraya toplanırlar ve sohbet ve yemek orada yapılır. Erkeklerimiz köy meydanında toplanırken bayanlarımız, genç kızlarımız bayram yeri, çayırlık, çayırlıkta ve meydanda toplanır. Daha önceden burada dutlarımız, dut ağaçlarımız vardı. Salıncaklar kurardık. Geçmiş zamanlarda. Ama şu anda sağolsun Büyükşehir Belediye'miz bu şekilde yaptı, burayı güzelleştirdi. gençlerimizi sundu. Bayramlarımız olması olmazlandır. Tamam ediyoruz. Bayramlarımız, olması bayramlar olmasa olmazlandır. Kurban bayramımız, Ramazan ve Şekar bayramımız ve yaklaşık olarak 600'lük, 700'lük bayramlar geleneklerimizdir. Bayram öncesi arfe günleri mezarlığa gidilir. Mezarlıkta... E, temizlik yapılır. Temizlikten sonra köylünün yaptığı yemekler ve lokma helvadır, örektir, soğulur, gençlere yenilir. Meşhur ressam Osman Hamdi Bey'in çizdiği Gebze Meydanı biz Gebze köylerindeyiz ama yemeklerimizi tanıtıyoruz. Merhaba ve bir başka güzel aman Allah'ım. Bayramlık, özel misafirlere yapılan yemekler gördüğünüz gibi aman Allah'ım. Bunun hikayesini bir dinleyelim efendim. Kavak, Nedir bu efendim? Kabak çiçeği dolması. Bunu da hemen sabahleyin erken toplayacaksın çiğde. Yoksa kapanır gündüz yapamazsın. Erkenden topluyorsun, içine hazırlıyorsun. Gene bulgunların şeyine kapanmadan çiçekleri dolduruyorsun. Bayramlarımız sanayi şehriyle tanınan Gebze'imizin köylerinde geleneksel bayramlarımızı yaşatmaya, yaşamaya devam eder. 3-500 yıllık gelenek örnekler yine aynı şekilde devam eder. Atalarımızdan, babalarımızdan, gördüğümüz şekilde bizler de yapıp, Çocuklarımızı geleceğe bırakmak istiyoruz bu güzel aletlerimizi, geleneklerimizi. Mancarlı pidemiz. Misafirlerimize ikramımız olan ev oturmalarında bir yere götürdüğümüzde misafirliğe gittiğimizde Gebze'mizin Kocaeli'nin mancarlı pidesi. Gebze Köy Kadınları Plasmanı'ndan melek bulur. olması şey Çiçekli mancarın yaprağından olur genelde. Bayramlarda biz bunu yaparız mevsimine göre. Tabii şimdi tam mevsimi bunu. Marul salatası. Marıta, e, yani. e, e, <gülüyor> nenem derdi ki, çocuğum git bahçeden yoğurt marul topu, hemen yoğurt marul salatası yiyelim derdi. Soğuk su, gel, gelir hemen yapar bahçeden toplayıp, salatamızı bu sofralarımızdan, mesela bizim geleneksenelerin geleneği belki 700 yıllık deneyim, marul salatamız bizim. Bu yorusal el yapımı, köy baklavamız. Gebze köylerinde el açıldı, ceviz... At cevizle yapılır. Üçüne ceviz koyduk. 60 kat olarak yapılır. Birkaç gün önceden yapılır. Daha sonra da akşamdan şerbetlenir. Ertesi günü daha fiyatlı inir. Içerisinde ceviz ve kunduk bunun efendim. Ne bunun tam baklavanın çeşitleri oluyor mu? Evet. Gebze oturtması olur. Özellikle Gebze oturtmamız var. Bir de Sütlü Nuriyeceği bir tatlımız var. Yine Kocaeli'ye, Gebze yörüsüne Rahat. Tabii baklavamız ama en çok. Peki Gebze oturtması onu bir açın bir parça. Ya yani niye Gebze ya? Ne özelliği var orada? Şimdi onu... Gaziantep'ler kızmasın. Yeni oradan geldim ama bizi kandırdılar. Bize iyi baklava dediler. Geldim eve şekerlenmiş, hiçbir şeye benzemiyor. Evet. Buyurun. <gülüyor> Onun da özelliği e, yuvarlayıp keserek açtığımız için ortotunu oluyor. Diğer ismi işte annelerimiz o zaman daha kolay olsun. Onu açması şey olur diye onu daha çabucak yapmışlar. O da yer zorotunu eden. Bir otur işte bitiyor. Beni çok çok böyle geçmişe evet. de götürdü. <gülüyor> Nedir? Onu bir anlatın efendim. E, bu iğne oyasıyla e, yapılmış atalarımızdan kalma bir e, tülbent. Şimdi e, bazı bölgelerde Yemeni e, günümüzde de şap, e, şeklinde ifade ediliyor. Ee, özellikle renkli olan e, buradaki oyaları çeşitli olanları genç kızlarımız ya da e, namı diğer yeni gelinlerimiz kullanıyor. Birazcık da artık babaanne olanlar özellikle e, daha yaşı ilerlemiş ninelerimiz ise sadece şurada çıtır çıtır derler. E, oyaları e, geçiyor. Bacak derler, ayak derler, hafif. E, namazlarında üzerlerini alıyorlar. Büyürme. E, böyle şekilde de e, onların hem yaşını hürmet ediyoruz hem de durumlarını anlıyoruz. İşte babaanne midir, anneanne midir, kayınvalide midir şeklinde. Bu da aynı zamanda Türk örf ahlakında da çok önemlidir. Osmanlı'da hani derler ya e, hasta olanın e, evinin önünde bir e, sarı çiçek vardır. Girme bu sokağa. Bu evde bir kırmızı e, çiçek varsa bu evimizin kanım kızı vardır. Dikkatli konuş şeklinde. De. Bu da bir nevi toplum içerisinde durumunu belli etmek. Hoş geldiniz Sefa gel. Hoş bulduk. Bayramlı bayrak olsun. olsun. olsun. bayramlar. Hayırlı bayramlar. Hayırlı bayramlar.